Hı, oyuncaklarım nerede? Nerede kızım oyuncakların? Sihir mi yapacağım? Sihir mi yapacaksın? Evet. O oyuncakları çıkaralım mı sihirle? Evet. Tamam başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Şişt. Başlayalım. E hadi şöyle bakalım nasıl söylüyorsun Sı피. o şartı? Ki elimiz, elimiz, el, elimiz... Elimiz, elimiz, de çok komik. Ki elimiz de çok komik. Ki elimiz de Ben. ben. Perslerim de Her izinler, her izinler. Uzanmasın Soğuk sıra herhalde, Sonra hatta olursun, Şavağa tatlı bulursun, olan, İğne yapar babana, Hayalini bağlıma, Kuşarsan çağırma, Dolmik, dolmik. Aferin maşallah. Öpücü kadar arkadaşlarım ha. <gülüyor> Abone olmayı, bye, bye.